öncelikle e, Gazali'nin hayatını, eserlerini ve hakikat arayışını birlikte görelim inşallah. Evet, Gazali tabii Hüccetül İslam olarak biliniyor. İslam düşüncesinde çok önemli bir isim e, malum. İslam düşüncesini e, Gazali öncesi ve sonrası diye kendi ismiyle, kendi e, görüşleriyle dönemlendiren İslam düşüncesinin çok e, derinden etkileyen bir isim, Hüccetül İslam denmesinin sebebi, e, döneminde işte İslam akaidine karşı akımlara, e, onların işte taziyetine saldırısına karşı, e, ehli sünnet İslam anlayışını savunan e, alim olduğu için bir hem eşari kelamcısı olarak tanınıyor hem bir şafi, e, şafi fakihi olarak tanınıyor. Mutasavvıf yönü var malum e, ve felsefe eleştirisi tabii bütün e, hem kelam eleştirisi var hem fıkıh eleştirisi de yapmış birisi e, Ama daha çok felsefe eleştirisiyle ya da filozofların e, bazı konularla ilgili görüşlerine e, yaptığı tekfirle e, felsefe öne çıkan bir isim olduğu için felsefeyle de ilişkilendirebileceğimiz önemli bir düşünür. Gazali'nin tam adını Hucreti'l İslam Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed bin Muhammed Ahmed el-Gazali et-Tusi olarak e, söylüyoruz. Kaynaklarda bu şekilde geçiyor. Et-Tusi denmesi Tusta dünyaya gelmiş olmasıyla alakalı. İran'ın Horasan bölgesindeki Tuz şehrinde bugünkü adıyla Meşhed olan şehirde dünyaya gelmiş. 1056 ya da işte 58 olarak kaynaklarda da farklı iki tarih geçiyor. Ama biz hani 1058'i burada kabul ediyoruz. Tuz'da dünyaya geldiği için et Tusi babasının mesleğinin yün eğriciliği olması hasebiyle hani Gazal deniyor onlara, İran bölgesinde. O yüzden de El-Gazzali künyesiyle meşhur olmuş İslam dünyasında El-Gazzali olarak biliniyor. Daha e, çok bilindiği ismi Ebu Hamid El-Gazzali. Yani bir düşünür olarak İslam e, dünyasında Ebu Hamid El-Gazzali olarak biz Kazali'den söz ediyoruz. Yine 1111 yılında çok böyle e, akılda kalabilecek bir tarih e, özelliğiyle Tusta doğduğu şehir olan Tusta vefat etmiş bir İslam düşünürü Gazali. Evet e, Zeynüddin gibi bir lakabı da var yani e, hem Hüccetül İslam hem Zeynüddin şeklinde de. Kendisine böyle anıldığı biliniyor. Fars asıllı olduğunu söyleyelim. Yani orijinal İranlı bir isim. Türk asıllı ya da Arap asıllı değil, Fars asıllıdır. Bununla beraber ilk eğitimini, öğrenimini doğduğu şehir olan Tuz'da aldığını biliyoruz. İlk hocasının da Er-Razkani isminde bir, e, alim olduğu ve Razekhani olarak da ifade edildiğini, ondan özellikle Fıkıh dersleri aldığını görüyoruz. E, daha sonra e, Cürcana geçiyor, Tustan sonra işte gençliğinin ilk zamanlarında Cürcana gidiyor ve burada e, öğrenimine beş yıl kadar devam ediyor. E, burada tabii daha çok e, din ilimlerini e, tahsil ediyor. Daha sonra o beş yılın ardından Tusa dönüyor Azali tekrar kendi memleketine doğduğu şehre Tusa dönüyor. Orada e, meşhur bir anısı var Tusa dönerken kafilenin e, yolunu eşkiyalar kesiyor oradaki bütün insanların üzerindeki işte mücevheratı ya da değerli eşyaları. Eşkiyalar alıyorlar. Gazali'nin de hani bir öğrencinin ne nesi olabilir e, ki, kitapları, de, defterleri var, kayıt tuttuğu, not aldığı defterleri var. E, onları alıyorlar eşkiyalar. E, tabii bu belki eşkiyalar için çok değersiz e, görünen bir şeyler ama nesneler ama Gazali için e, son derece önemli, son derece değerli. Çünkü Cürcan'da aldığı bütün eğitime dair. Notları o işte defterlerinde kayıtlı oluyor ve bu eşkiyaları takip ediyor Gazali. Sonra gidiyor işte eşkiyaların reisine diyor ki ben 5 yıldır Cürcan'da aldığım eğitimin bütün notları sizin elinizde. Bana onu verin. Yani başka bir şey istemiyorum, paramı falan istemiyorum sizden. Onu geri verin diyor. Neşkiyarların reisi tabi bunun e, dileğini kabul ediyor, bazıları veriyor notlarını geri, ama dalga da geçiyor diyor ki yani sen o kadar yıl oku, kağıdın üstünde e, not al, kafanda hiçbir şey olmasın yani kafanda olmayan bilginin, aklında olmayan bilginin senin bilgin olduğunu nasıl iddia edersin e, diyor. Ben şimdi bunları yakarsam, bu notları yakarsam e, artık hiçbir bilgin olmayacak, 5 yıllık emeğin çöpe gidecek e, ama hadi. Yazık sana diyerekten notlarını geri veriyor. Bu Gazali için bir e, ibret oluyor ve e, o notlarını 3 yıl içerisinde ezberlediğini söylüyor Gazali. Asıl Gazali'nin ilim hayatında yani öğrenim hayatındaki en önemli e, nokta e, Nişabur'daki Nizamiye Medresesine Nizamül Mülk'ün sağladığı burs imkanından faydalanmak için gitmesiyle başlıyor burada çok önemli bir ilim kenti. İran'ın önemli bir ilim kenti. Burada o dönemin Selçuklu veziri, meşhur vezir Nizamülmülk'ün kurduğu medreselerden birisi var. Nizamiye medresesi. Ve orada öğrenci oluyor Gazali. Çok meşhur bir hocası var Gazali'nin burada. İmamül Harameyn Elcüveni olarak bildiğimiz büyük kelam alimi, yine büyük bir fıkıh alimi olan El-Cüveyni'nin öğrenciliğini yapıyor ya da öğrencisi oluyor diyelim. Cüveyni'yi Eşşamil isimli büyük eserinden ve El-İrşad isimli eserinden tanıyor olmanız lazım kelamcı olarak. Gazali'nin olağanüstü bir zekası, bir hafızası olduğu hem hocası tarafından hem arkadaşları tarafından, yani onu tanıyan insanlar, yakından tanıyan insanlar tarafından teyit ediliyor. Çünkü aldığı eğitimleri özellikle o yaşadığı olaydan sonra daha böyle temkinli olarak eğitim alıyor. Ve gününün çoğunluğunu, yani belki 15-16 saatini eğitime ve öğrenime harcıyor. Kitaplarının başından ayrılmıyor. Böyle bir isim gazali. Dolayısıyla hadis, fıkıh, kelam, haka ait dönemin bütün e, din ilimlerini ve dil ilimlerini, gramer ve edebiyat e, bu ilim dallarında e, tahsillerini yapıyor, tamamlıyor. E, ve e, artık çalışma hayatına e, atılma noktasına geliyor. Çünkü meşhur oluyor, popüler bir isim haline e, gelmeye başlıyor hem hocasının, gözdesi bir öğrenci olma sebebiyle hem de yakın çevresinde onu tanıyanların şahsiyetinden, işte ilmi bilgisinden dolayı onu sevmeleri, onu işaret etmeleri nedeniyle Nizamül Mülk onu tanıyor bir vesileyle ve ne yapıyor? Bağdat'taki, bu sefer Sultanlığın merkezi olan Bağdat'taki Nizamiye Medresesine hoca olarak atıyor. Tarih 1091. Yani işte 1058'de doğmuş, 1091'de Nizamiye Medresesi gibi dönemin en büyük üniversitesine e, hoca olarak atanan bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla şöyle söyleyelim, yani 30'lu yaşlarında Nizamiye Medresesi'nde hoca oluyor Gazali. İşte e, Gazali'nin asıl e, hayatı burada başlıyor. Çünkü hem siyasi bir hayatı e, oluyor burada, hem ilmi bir hayatı oluyor. Dolayısıyla siyaset ve ilim e, hattında geçen e, bir hayat onu beklemiş oluyor. Tabii e, siyasetle ilişkisi yine ilim üzerinden oluyor Gazali'nin, onu bilelim. Çünkü e, Gazali'nin e, şöyle söyleyeyim, e, yani siyasetteki rolü bürokratlık vesaire değil. Bir e, medresenin başındaki hoca olması önemli. Ee, ama burada kendisine verilen bir görev var. Yani o dönemde işte, Ehli Sünnet İslamı'na ya da Eşari Kelamcılığına karşı e, bir saldırı niteliği taşıyan Batınilik, işte Fatimilerin ve o Hasan Sabbah'ın yaşadığı dönemleri düşünürseniz aynı dönemler bunlar. E, bir saldırı var. Batıniliğin, işte İmamiye e, Şiasının ehl-i sünnete karşı, onun itikadına karşı, imanın şartlarına karşı bir takım farklı iddialarla kendisini göstermesi ve Selçuklulara karşı böyle hem siyasi ayaklanmaların olduğu hem de dini ve mezhebi anlamda bir takım ne diyelim, işte farklı yönelimlerin olduğu, saldırıların olduğu bir dönemde Gazali'ye düşen görev batın e, boş bir ideoloji olduğunu ya da mezhep olduğunu e, kanıtlamak oluyor ilmi anlamda düşen görev bu ve aynı zamanda ehli sünnet İslam'ın e, bir anlamda o dönemin ortodoksisi olan e, eşari kelamının e, gerçek ve hakiki İslam anlayışını temsil eden e, akım olduğunu görüş olduğunu savunma Görevi bir alim, bir düşünür olarak Gazali'ye düşüyor arkadaşlar. Gazali'nin siyasetle olan bağı böyle. Yani siyasiler ona sen de ilmi alanda, bizim verdiğimiz siyasi alanda, arenada verdiğimiz mücadeleyi sen de ilmi alanda vereceksin diyorlar. Onlar, o da bu görevi yapıyor. Ama Gazali'nin bir de kendisiyle alakalı bir durumu var. O da şöyle yaklaşık 1095'te yani Bağdat'taki görevinin işte 4. 5. senesinde bir manevi ve entelektüel kriz yaşıyor. Yani içinde bir şüphecilik oluşuyor ve doğru bildiği her şeyden şüphe ediyor. Bir anlamda hani felsefe tarihine baktığımızda patristik ya da skolastik, Hristiyan felsefesinde Sen Agustin'in içine düştüğü ve işte İtiraflar isimli eseriyle kendisini gösterdiği o düşünce serüveni, o kuşku ar arkasından dini anlamdaki aydınlanma serüvenine benzer bir şekilde yine Descartes'in modern felsefenin kuruculuğuna onu götüren şüphe kriziyle başlayan ve her şeyden şüphe ettikten sonra, her bildiği şeyden şüphe ettikten sonra şüphe etmeyeceği en temel önermeye kadar onu düşündürerek adım adım götüren o entelektüel krizin benzerini Gazali yaşıyor. Gazali bu tecrübeyi tabii daha sufiyane bir biçimde yaşıyor. Çünkü kendisi Bağdat'ta yani İslam Devleti'nin o dönem içerisinde bulunduğu en önemli şehrinde, en zengin şehrinde, en büyük şehrinde hükümdarın hemen dizinin dibinde sarayda hem entelektüel anlamda güçlü hem siyasi anlamda güçlü bir pozisyonda ne yapıyor? Ee, yaşarken, işini yaparken, görevini yaparken bir anlamda e, içine bir kaygı düşüyor gaz Yani belki çoğumuz böyle bir tecrübe yaşamışızdır. Genelde 20'li yaşlarda e, bu tarz varoluşsal e, kaygılar yaşar Müslüman gençler. Özellikle de e, ahiret odaklı e, yaşama düşüncesi yani bir anlamda tasavvufi bir düşünce krizinin içine girdiği zaman insanoğlu e, ya da Müslümanlar olarak bizler hep böyle ahirette ne olacağımızla ilgili, yani sonumuzun ne olacağı, ölümden sonraki hayatımızın ne olacağına dair bir takım e, tasavvurlar, bir takım hayaller, düşünceler e, içine daldığımızda e, bu dünyada nasıl yaşamamız gerektiğine dair bir takım Çıkarımlar yapmaya çalışıyoruz ve içinde o anda, o anda yani bu krizi yaşarken içinde bulunduğumuz pozisyonun son derece seküler, son derece dünyevi olduğunu düşünüp, son derece yanlış bir yolda olduğumuzu varsayıp, yani o anda içinde bulunduğumuz durumdan yola çıkarak dünyaya karşı hani bir terki dünya, bu ile bakışıyla tepkisiyle dünyanın bütün işte güzelliklerini nimetlerini bir anda sanki gözümüzde küçümseyip onlardan uzaklaşarak tamamen ahiret odaklı tamamen işte cenneti ya da cehennemi tasavvur ederek tamamen kabir hayatını ve haşri tasavvur ederek bir pratik hayat kurgulamaya çalışırız. Böyle bir krizimiz vardır. E, evet. Hocam bu sözünüzü kestim ama e, benim burada çok dikkatimi çeken şu oldu, hem paylaşmak da istedim sizinle. Şimdi, evet. Her bir hoca yani kelamcı, yani dini bilen bir insan evet. hocalar, ve ortamı da o şekilde. Yani hocaları, öğrencileri, burada bir İslami bir eğitim veriliyor. Evet. Daha önceki filozoflardan bahsettik. Evet ben de hep onunla kıyaslıyordum. Şu an fark ettim hocam ama yani mesela oradaki filozoflar Böyle bir ortamda değil yani e, dinden uzak bir ortamda krize bu şekilde bir şüphecilik Hı -hı. giriyor. Ama evet. Gazali'nin böyle büyük bir eğitim fakültesi düşünün, büyük Hı -hı. bir başarılı Hı -hı. bir evet. e, en önemli hocalarından bir tanesi. Hani buradaki kriz acaba, e, ya bu çok değişik geliyor bana, farklı geliyor. Ne dersiniz hani bu nasıl? Olabilir. Söyleyeyim Firuza, hemen, var, yani. evet, iki tane benim bununla ilgili yorumum var. Yani iki yorumum var, birbirini destekleyen yorumlar bunlar. Birincisi, o dönemin en üst, en zirve alimi olduğunu düşünün. Yani bir bölgede veya İslam medeniyetinde 12. yüzyılda yaşayan, en önemli ya da 11. yüzyılın sonra, 12. yüzyılın başında yaşayan en önemli düşünürün sen olduğunu düşün. Bütün e, otorite sensin. Yani entelektüel anlamda. Gazali adına konuşalım, onun lehine konuşalım. Gazali e, ilimde tek otorite. Böyle olunca üzerinde müthiş bir entelektüel sorumluluk var. Birinci, neden bu olması lazım? Yani acaba ben bu nazari entelektüel sorumluluğu tam anlamıyla yerine getirebilecek kapasitede miyim? Çünkü benden batınilerle mücadele etmem isteniyor. Benden eşari kelamını savunmam isteniyor. Ya da bekleniyor, isteniyor demeyelim. Bekleniyor. Ben e, bu kapasitede miyim? Bununla beraber e, kendinden önce bir i̇bn Sina gelmiş, geçmiş. i̇bn Sina'nın etkisi son derece ...görünür vaziyette. Dolayısıyla şöyle bir düşünüyor, bir kelamcı olarak ya da bir şafi fakihi olarak, bir din alimi olarak... ...ben bu entelektüel sorumluluğunu yerine getirebilecek ve akla yeterince hak ettiği değeri verecek ölçüde birisi miyim? Benden beklenen büyük sorumluluklar var, bunu yerine getirebilecek miyim? Birinci krizin nedeni bu olması lazım. İkincisi ise tamamen e, teorik bir dünyada yaşıyor. O dönem için hani 12. yüzyıl e, ya da 11. yüzyıl, İbn-i Sina'nın olduğu zamanlar ve sonraki zamanlar e, artık İslam düşüncesinin e, teorik anlamda, nazari anlamda zirveye ulaştığı dönemler bunlar. Hem kelamcılar, hem filozoflar, hem e, tasavvufçular, hem diğer din ilimlerinin e, müntesipleri hakikati hep kavramsal ölçüde, teorik anlamda konuşup tartışıyorlar. Ortada çok fazla pratik bir şey yok. Bu da kaygı doğuruyor bence de Ve Gazali acaba böyle makam, mevki ve teorik, nazari bir dünyada yani bir ortamda geçen hayatım, gerçek anlamda yaşamam gereken, işte İslam'ın bana emrettiği hayatla mütekabil mi, ölçü, yani örtüşüyor mu diye düşünüyor ve bunun örtüşmediğini bence düşünüp daha çok ahiret odaklı ve pratik bir İslam yaşantısının yani yaşanması gerektiğini düşünüyor, tasavvur ediyor. Ve bütün bunları terk ediyor. Yani bulunduğu makamı, ailesini, Bağdat'ı terk edip bu krizle beraber çıkıp gidiyor. Ve iki yıl süren bir münzevi hayat yaşıyor. Şimdi dolayısıyla her şeyi geride bırakıp giden, bütün şöhretini, ününü, namını, bir medresenin başında olan en önemli hoca olmayı, entelektüel otorite olmayı vesaire, iktidara yakın olmayı, her şeyi elinin tersi hatta ailesini bile geride bırakıp gitmenin ancak böyle iki varoluşsal sebebi olabilir. Birincisi işte dediğim gibi içinde bulunduğu o entelektüel sorumluluk hissiyatının ağırlığı. İkincisi ise bir Müslüman olarak, bir mümin olarak yaşanması gereken İslam'ın acaba gerçekten şu an içinde bulunduğu o nazari İslam mı olup olmadığını düşünmesi neticesinde daha çok ahiret odaklı ve pratik bir İslamın yaşanılabilir olması gerektiğini düşündüğüyle alakalı. Yani biraz da ahirete dönük ölüm sonrası kaygı duygusuyla hareket ediyor. Çünkü ancak böyle anlaşılabilir böyle bir kriz Aynen. Hiç kimse kolay kolay bu kadar değerli dünyevi getiriyi menfaati bırakıp hani terk edip gidemez. Aynen hocam. Yani çok samimi bir e, terk ediş bu. Öyle ben, bir ben şey değil. Kesinlikle ve ben, ben şunu düşünüyorum. Buradaki kişisel olarak Gazali'nin bir krizi değil aslında bu. Çünkü Gazali o dönemin en önemli alimlerinden bir tanesi. Aslında evet. bu o ilimli, ilmin yani o anki İslami ilmin bir krizi. Belki de İslam'ın hani tam bir şekilde oturması da diyebiliriz. Bu çok önemli bir şey. Belki de İslam'ın yeni bir kapısının da açılışı olabilir. Çünkü Gazali artık pratik e, ilimlere, yani var mesela insanları yönlendiriyor. Hmm. Belki İslam'ın tam olarak yeryüzünde oturmasının da temsili olabilir Gazali'nin yaşadığı evet. kriz. Çünkü, evet. Kişisel olarak algılamadan, çünkü o dönemden en büyük alim, o yaşamı hissi aslında tüm alimlerin böyle bir krize krizi yaşaması olasıdır. Evet, yani evet. ama öneridir. şöyle, e, dediğin doğru, yani... İslam düşüncesinin bir krizi var burada. İkincisi, bunu hisseden, kendi e, entelektüel bireyselliğinde hisseden Gazzali, e, bunun farkında olarak bunu tecrübe ediyor. Yani birçok alim belki yaşamıştır ama, hatta dedim ya, başta biz bile yaşamışızdır. Ancak bunu deruni olarak hissedip, bu tecrübeyi yaşadığını hissedip, bunun farkındalığında olup, bunu realize etmeye çalışan çok az kişi var. Genelde öteleriz böyle tecrübeleri. Yani evet herkese gelir bu tarz kaygılar, bu tarz krizler, entelektüel ya da manevi krizler, tecrübeler ama şimdi sırası değil, hayattayız işimiz var gücümüz var, onlara bakmalıyız deyip kendimizi bir anlamda dünyaya bağlayarak bu krizi aşmaya çalışırız. Ama Gazze'li bunu böyle yapmıyor işte. Dünyadaki o bağların tam hamını koparıp e, bu krizi bilinçli bir şekilde yönetiyor, yönetiyor. Ve bu kriz hakikaten bir kriz. Yani Gazze'li öyle bütün bilgisiyle bu krizin içine düşmüş değil. İçine düştüğü krizde Gazali artık hiçbir şey bilmiyor. Yani e, tek bildiğim şey hiçbir şeyin kesin olmadığı gibi bir duygu içerisinde. Duyuların verilerinden bile ediyor. yani El-Münkız-Mine-Dalal isimli eseri, otobiyografik eseri onun, orada bunu anlatıyor. Ee, i̇çine düştüğü bu entelektüel krizi, yani dalaletten kurtulma, hakikati arama anlamında o eseri çevirdiğimizde, Hakikat, e, hakikatin peşinde diye çevriliyor. Ama aslında baktığımızda El-Münkız-Mine-Dalal, e, dalaletten uyanmak anlamına geliyor. Şimdi Gazali e, dolayısıyla ne diyor? Ben diyor duygulardan bile, yani duyuların verilerine şüphe ettim. Bunlar doğru olur mu olmaz mı? Onların doğru olmayacağına karar verdim. Sonra bu şüphem derinleşti. Akıldan şüphe etmeye başladım. Aklın verileri, yani düşündüğüm bir şeyin doğru olup olmadığını e, tekrar düşündüğümde aklım bile bana doğru bilgi vermeyeceğini söyledim. Hatta ve hatta evveliyat cinsinden makulatların bile doğru olmadığını söylendiriyor ki bunlar nedir mesela evveliyatlar dediğimiz işte ö, ö, önsel bilgiler zihnimizdeki o a priori bilgiler yani bir şey uzun diğeri onun yanında kısa uzun ö, kısaya göre karşılaştırdığında aklın ne dersin ya bu uzun bu da kısa ya da eğer işte şu telefon ö, buradaysa başka bir yerde değildir e, hani ya buradadır ya da burada değildir şeklindeki o basit temel mantıki ilkelerin verdiği evveliyat cinsinden ilk bilgilerden bile şüphe ettiğini söylüyor. Daha sonra hani bu şüphesinden yavaş yavaş Allah'ın onun kalbine attığı bir nurla kurtulduğunu e, itiraf ediyor. Ve e, zaten orada da anlatacak hakikati nasıl aradığını, e, hakikati kendi döneminde arayanların kimler olduğunu... İşte onların neler yaptığını vesaire anlatarak dört gruptan bahsediyor. İşte birincisi kelamcılar, ikincisi filozoflar, üçüncüsü sufiler, dördüncüsü batıniler dediğimiz, işte kendi döneminde hakikati arayan dört grubun olduğunu söylüyor. Bunları tek tek ele alıyor ve neticede bunları hem yöntem açısından, hem sağladıkları bilgi ya da görev fonksiyon açısından ele alıyor. Neticede diyor ki işte bunların içerisinde tasavvuf e, bizi hakikate ulaştıran yegane e, bilgi, ilim dalıdır. Dolayısıyla onu e, takip etmek lazım. Ama tasavvuf da öyle teorik anlamda ya da nazari anlamda icra edilebilecek bir ilim değildir. Bizzat e, pratik anlamda tecrübe edilebilecek e, bir e, yaşantıdır. Kendisi yani e, şöyle hal ilmidir aslında. Dolayısıyla e, kendisini de, yani tasavvufu anlamak için aslında bir anlamda e, ne yapıyor? Kendini öncelikle bu e, tasavvufun gerektirdiği bir hayat tarzına yönlendiriyor, yani inzivaya yönlendiriyor. Ve içinde bulunduğu bütün görevlerden, işte, imkanlardan feragat edip ayrılıp, e, Bağdat'tan ayrılıp ne yapıyor? Önce Dımaşka, Şam'a, arkasından Kudüs'e gidiyor. İşte Halil şehrinde, Hazreti İbrahim'in kalbinde bir yemin ediyor, diyor ki bir daha siyasi otoritelerin emrine girmeyeceğim, devlet tarafından kurulan okullarda hocalık yapmayacağım, böyle yeminler ediyor. Yaşantısında tamamen pratik bir Müslümanın sufiane yaşaması nasılsa o şekilde yaşayacağına dair sözler veriyor. Daha sonra işte, e, hacca e, gidiyor, 1096, 1096 tarihinde. Oradan e, yine Şam'a dönüyor. Şam'dan Bağdat üzerine ve Bağdat'tan memleketi TUS'a dönüyor. Bu iki yıl krizden sonra. E, kendisine bir e, medrese yapıyor TUS'ta memleketinde. E, kendi imkanlarıyla. Orada öğrenciler yetiştirmeye başlıyor. Ama... E, bir anlamda Bağdat'ta artık bu dini, mezhebi kriz, siyasi kriz derinleşiyor. Hasan i̇şte Sabbah'ın, içerisinde olduğu ve Batimilikle eşariliğin karşı karşıya geldiği o temel krizde derinleşmeye başlayınca ne yapıyorlar? Tekrar Gazali'yi çağırıyorlar. Diyorlar ki gel kardeşim Nişabur'daki Nizamiye Medresesinin başına geç orada hoca oldu. Bak sana ihtiyacımız var. Bırak tusta o küçük kendin yaptığın medresede hocalık yapmayı bırak da dön bakalım diyorlar. Yaklaşık 10 yıl e, yani memleketinde e, hocalık yaptıktan sonra tekrar o yeminine e, yeminini bozmak zorunda kalıp öyle değilim geçiyor nişabura. nişan burada. Nişan e, burada. Bir zamanlar öğrenci olduğu medresede Nizamiye medresesinde bu sefer tekrar hocalığa başlıyor. Ve 1111 yılında da ömrü vefa etmediği için, e, yani beş yıl hocalık e, yaptıktan sonra yine memleketi tusta vefat ediyor. Yani Tuz'ta başlayan, bir anlamda e, bir kısmı Bağdat'ta, bir kısmı Nişabur'da geçen bir ömür e, tekrar doğduğu şehir olan Nişabur'da 1111'de e, sona eriyor. Şimdi Gazali'nin hayatı böyle. Gazali'yi biz iki açıdan e, çok tanıyoruz ilmi anlamda. Birincisi yaşadığı bu entelektüel kriz ve hakikat arayışı açısından e, ki bu ona ne sağlıyor? Bu yaşadığı dönemdeki bütün ilimleri tanımasını, onları yöntem açısından öğrenmesini, değerlendirmesini, yani hakikati arayan ilimler neler e, diye soruyor kendisine ve cevap veriyor kelamcılar, işte, e, filozoflar, Batiniyiler ve e, Sufiler. Ben bunları bir öğrenmem lazım. Metotları nedir? E, temel literatürleri nedir? E, büyük alimlerin görüşleri nedir vesaire diye. Hepsini öğreniyor ve e, ikinci önemli özelliği, bu ilimleri öğrendikten sonra onlar hakkında konuşmaya başlıyor. Yani öncelikle onları bir e, öğrenip sonra konuşuyor. E, konuşmasının ilk aşamasını tabii ki eleştiri oluşturuyor. Yani Kelamcılara eleştiriyor, sonra e, tasavvucuları, sonra tasavvucular demiyorum e, esasında din e, dini ilimleri yani fıkıh, e, hadis gibi ilimleri de yani o ilimi e, icra eden e, alimleri de eleştiriyor. E, Tabi asıl önemli eleştirisini e, Tuhafutüf Elasife e, isimli e, yani filozofların tutarsızlığı isimli eseriyle elasfecilere diyor. Arkasından hakikat arayışının işte e, tasavvufta karar kılabileceğini, ha, ha, tasavvufun insana gerçek anlamda hakikati verebileceğini söylüyor ve e, din ilimlerini eleştirdiği için onları yeniden inşa eden önemli büyük bir eser yazıyor. Bu da yine Gazali bizim, e, bizim adımıza önemli kılan bir şey. İhyaü Ulumü Din din ilimlerinin hani diriltilmesi yeniden e, canlandırılması anlamına gelen bir eser yazıyor. Burada işte o eleştirdiği fıkıhla ilgili ya da akaidle ilgili e, görüşlerine yer veriyor. Yine tasavvukta e, bir takım hani sıkıntılar varsa onlarla ilgili doğru olan kısımları burada ele alıyor. Ahlak ilmini burada yine ele alıyor. Ee, felsefeyle ilgili de eleştirilerini Makasül Felasife isimli eserinde öncelikle e, filozofların doktrinlerinin iddialarının neler olduğunu, e, amaçlarının neler olduğunu yazarak başlıyor. Arkasından da asıl eleştiri e, kitabı olan Tehafütül Felasife'de 20 meselede Gazali ne yapıyor? Filozofları eleştiriyor. Bunların üçünde de tekbir ediyor onları. Hocam selamun Efendim? Selamun selam hocam. Haylak Aleyküm sana... selam. Uğur sen misin? Evet hocam benim. Nasılsınız? Evet. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Uğur? Allah razı olsun hocam. Hakkınızı helal edin. Buldum ama. Helal olsun Buyur. Buyur. Hocam ben bugün bir kitap okudum da. E, Gazal'in Teaffutul Felasifesi'nde Hı -hı. E, şimdi i̇bn Sina Sinay eleştiriyor. Hı -hı. Şimdi Endürüs alimlerinden olan şu an ismini unuttum da bir alim de Gazal'i eleştiriyor. i̇bn Rüştü değil mi hocam? Evet. Hocam bu tealet, bu filozofların eleştirisi, Hı, e, yani tutarsızlığı. Acaba kendi arasında mı yoksa İslamla bağdaşacak şekilde bir e, ön yargıya mı giriyorlar? Bu nasıl bir tutarsızlık hocam? Yani aralarındaki tutarsızlık nedir? Herhalde yani filozofların tutarsızlığı isimli eserinden kastı. Tabii Gazali e, vahyi esas alıyor, dini esas alıyor. Şer'i bilgiye. Hocam mesela i̇bn evet. Sina'yı mesela Tanrı eşi ve benzeri olmayandır. Alem ontolojik anlamda Tanrı'nın eşiti veya benzeri değildir. Ama Gazal ise sebep sebepli ilişkisini zamansal ve mekansal anlamda anlamda Tanrı ve alem birlikteliği kabulü üzerinde filozoflara eleştirmiştir diyor. Hı -hı. Yani i̇bn Sina Tanrı ve eşi benzeri olmayandır diyor alem ontolojik anlamda ama Gazal'ı sebep sonuç ilişkisinden bahsediyor burada. Şöyle yani Allah'ın mesela tekilleri ya da tikelleri bilemeyeceğini daha çok genelleri ya da işte tünelleri bileceğini söyleyen filozoflara karşı hani Gazali o işin öyle olmadığını Allah'ın ilminin ve diğer tüm sıfatlarının ezeli ve ebedi olduğunu ve kuşatıcı olduğunu söylüyor. Burada sebeplilik meselesi doğanın, hani doğa felsefesiyle alakalı. Doğa felsefesinde filozoflar biliyorsun neyi, neyi savunuyorlar? Her şeyin nedensellik ilkesine bağlı olarak bir şeyin sebebinin işte başka bir şeyin doğurduğunu ya da bir şey başka bir şeyin sonucu ya da bir şey, başka bir şeyin sebebidir şeklinde böyle bir neden-sonuç ilişkisiyle doğadaki olayların birbirini takip ettiğini ve doğurduğunu söylüyorlar. Ee, burada zorunluluk prensibi devreye girmiş oluyor. Hani filozoflara göre alemde bir e, determinizm var, bir zorunluluk prensibi var. Yani biz istesek de istemesek de işte e, buharlaşma olduktan sonra yağmur yağar. Ya da güneş açtıktan sonra buharlaşma olur. Güneşin açması buharlaşmanın sebebidir ya da işte yağmurun yağması buharlaşmanın sonucudur şeklinde bir nedensellik ilkesinin prensibinin zorunlu olarak evreni e, ve evrendeki olayları belirlediğini söyler filozoflar. Gazali bunun böyle olmadığını, aslında hiçbir şeyin bir şeyin nedeni ya da sonucu olmadığını, bunun evet. böyle devam ettiği için bizim bunu böyle algıladığımızı söyler. Her şeyin Allah'ın emriyle olduğunu, Allah'ın iradesiyle olduğunu, Allah istemese buharlaşmadan sonra yağmur yağmayacağını. Hatta meşhur pamuk ateş örneğini verir. Allah istemediği takdirde ateş pamuğu yakmaz der. Ama biz her seferinde işte ateş ateşin pamuğu yaktığına şahit olduğumuz için ateş pamuğu zorunlu olarak yakar deriz diyor. Halbuki orada bir zorunluluk yoktur. Ee, Allah bunu böyle dilediği için öyle olur. Allah dilemese öyle olmaz diyor. Yani hem mucizeyi açıklamak için hem de e, Allah'ın dışında Allah'ın iradesinin dışında bir e, etkinliğin e, yani zorunlu bir prensibin evrende hakim olmadığını doğada hakim olmadığını iddia etmek için söyleyelim. Ee, dolayısıyla e, Gazali'nin o nedensellik problemini algılayışı e, Hani David Hume'da benzer yanları vardır. David Hume'da ondan esinlenerek bunu böyle izah eder. O bir yana asıl hani üç meselede meşhur olan hani üç mesele vardır. Üç meselede filozofları tekfir eder. Yani alemin ezeli olmadığını söyler Gazali. Ama filozoflar alem ezelidir derler. Bunu Bu açıdan onları tekfir eder. Yine işte Allah'ın Tikerleri bilemeyeceğini söyler e, filozoflar. O da Allah'ın e, her şeyi bilebileceğini, ilminin e, sonsuz ve e, sınırsız ve kuşatıcı olduğunu söyler. Orada onları tekfir eder. Üçüncü meselede de haşrin cismani olup olmaması meselesi. Filozoflar haşrin cismani olmayacağını, ruhani olacağını söylerler. Ama e, Gazali bunun böyle olmadığını, İslam akaidine ters olduğunu Dolayısıyla haşrin bedenle olacağını söyleyerek filozofları bu üç konuda tekbir eder. Diğer e, 17 meselede ise bid'ate düştüklerini söyler ve bunu tehafütte, işte o 20 mesele şeklinde sırasıyla ele alır. Bunu ele alırken tabii felsefe dilini kullanıyor. Bir yandan da kelam e, mantığını da kullanıyor. E, Gazzali bu anlamda renkli bir düşünür. Yani... Hem kelam bilgisi var, hem din ilimlerine hakim. Usulü din biliyor, e, felsefe biliyor. Dolayısıyla sırasıyla bunları eleştirir. Burada temel bir ayrım var. Yani acaba Gazali felsefeyi bitiren isim midir? İslam düşüncesinde yaptığı eleştiri felsefeye karşı bir eleştiridir. Yoksa filozofları belli görüşlerinden dolayı mı eleştirmiştir? Yani felsefeyi eleştirmemiş de... Filozofların belli görüşlerinden, e, hani, tutarsız görüşlerinden yola çıkarak filozofları mı eleştirmiştir ve onların o tutarsız görüşlerini mi eleştirmiştir. Bu temel bir ayrımdır. E, burada iki görüş var. E, Gazali felsefeye toptan e, karşı çıkmıştır. Din adına, i̇bn hani, Sina'nın o etkisini kırmak için e, felsefenin, insan zihnini, Müslümanların zihinlerini karıştırdığını, kelamcıları da kendi etrafında döndürerek asıl vazifeleri olan İsla, İslam'ın işte esaslarını, savunma vazifesini kenara bırakıp kelamcıların da hakikat arayışına giriştiklerini filozoflar gibi ve bunu filozoflar gibi de beceremediklerini söyleyerek hani onları da eleştirir. Bu anlamda felsefeyi e, Müslümanlar için problemli bir alan olarak görüp e, e, daha doğrusu işte e, İslam dünyasında büyümüş yabancı bir ağaç olarak görüp onu e, kesmeyi mi e, planlamıştır ve kesmiş midir? Bunu işte evet kesmiştir e, diyenler var. İkinci görüş ise hayır. E, baktığımızda eserlerine Gazali'nin neyi görüyoruz Gazali, işte felsefenin özellikle bazı konularının yani fizik mantık gibi matematik gibi bu konular bu konuların gayet e, akla uygun ve doğru bilgiler içerdiğini olması gereken şekilde olduğunu ama özellikle de metafizik ve ilahiyat konularında e, aklın rolünün kısıtlı sınırlı olmasından e, dolayı. Filozofların burada bazı tutarsızlıklara düştüklerini ve bu tutarsızlıkları eleştirdiğini Gazali'nin söyleyen bir görüş var. Dolayısıyla biz hani bunun neresinde olacağız ya da Gazali'yi çok iyi okuyup hem dönemin şartlarına hem de kendi entelektüel krizinin sonuçlarına bakarak Gazali ne yaptı? Felsefeyi mi bitirdi? Yoksa felsefeyi belli gönülleri e, açısından e, filozoflar açısından eleştirdi mi e, hani buna e, bakmak lazım e, gazali ne yaptı sorusuna cevap veriyorduk e, işte ihya ulumit dinle, dinlerin e, din ilimlerinin ihyasını gerçekleştirmek istedi onu yaptı e, kelam eleştirisi yapıp e, münkiz minet dalalda ya da El İktisat Fil İtikad isimli eserinde kelamın asıl vazifesinin İslam'ı savunmak olduğunu söylüyor Gazali. Bundan hakikat arayışına yani filozoflar gibi hakikat arayışına dönüştüğünü söylüyor tespit olarak. Üçüncü tespiti burada beceriksiz olduğu yani filozofların akla verdiği kıymeti kelamın akla, aynı kıymeti veremediğini aklın daha doğrusu kıymetini tam anlamıyla bilemediklerini ve yanlışa düştüklerini söylüyor. Dördüncüsü, tespit olarak tekrar e, İslam'ı savunma e, noktasına geri dönmeleri gerektiğini söylüyor. Kelamcıları bu şekilde e, eleştiriyor. E, filozoflar konusunda ya da felsefe konusundaki eleştirileri, işte o 20 mesele üzerinde, 3'ü tekfir, işte 17'si bid'at olmak e, şartıyla, eleştiri oluyor. Filozofların tutarsızlığı isimli eserinde. Batınileri nasıl eleştiriyor? Batınileri şöyle eleştiriyor. Batıniliğin yönteminin imamet olduğunu, hani kesin bilginin masum bir imama tabi olarak ancak elde edilebileceğini iddia ediyor batıniler. Gazal diyor ki evet bu doğrudur. Yani masum bir imam aracılığıyla ancak İnsan hakiki bilgiyi alabilir ki kendi yaşadığı entelektüel krizde ne demişti? Allah'ın kalbime attığı mişkat Nur kavramını kullanıyor. Peygamberlik nuru diyorlar. Peygamberlik nuru sayesinde ben bu kuşkularımdan, şüphelerimden kurtuldum diyor. Dolayısıyla batinileri eleştirirken şunu demiş oluyor. Evet, batiniler yöntemi doğru tespit etmişler ama e, imam onların düşündüğü imam değil. Yani e, kaybolmuş ve işte e, günün birinde ortaya çıkacak olan ahir zamanda ortaya çık çıkacak olan son imam e, değil bu masum imam. O masum imam bizzat Hazreti Peygamber'in kendisidir. E, Kur'an'ın vahyidir. Dolayısıyla Müslümanlar Kur'an'ın vahyine ve Hazreti Peygamber'in sünnetine e, tabi olarak hakiki bilgiyi elde edebilirler diyor ve batinileri de e, Fedailü-i Batiniye isim eserinde e, eleştiriyor arkadaşlar. E, tasavvufçuları da tabii e, eleştirme noktasına e, girmiyor ama tasavvufun bir e, nazar ilmi olmadığını bir e, hal ilmi olduğunu, dolayısıyla pratik anlamda yaşanması, tecrübe edilmesi gerektiğini, ahiret odaklı e, yaşanması gerektiğini söylüyor. Yani dünyevi bütün e, bağlardan, insan nefsinin hoşuna giden bütün e, menfaatlerden sıyrılarak, tamamen e, varoluşsal bir kaygıyla ahirete odaklı ve ahirete endeksli bir hayat e, yaşanması gerektiğini Söylüyor. Ve gerçek anlamda bu şekilde insanın, nefsinin, ruhunun hakikati açılacağını, kalbinin hakikati açılacağını ve Allah'ın o kalbe hakikati feyz yoluyla, ilham yoluyla, keşf yoluyla sunacağını söylüyor. Ve gerçek bilginin de, hakik hakikatinde ancak tasavvuf yoluyla elde edilebileceğini söyleyerek bu entelektüel krizine nokta koymuş oluyor. Gazzali arkadaşlar. Şimdi eserlerine şöyle bir bakalım. Feda-i feda batiniyi az önce bahsettiğimiz gibi Batimiliğin iç yüzünü e, ortaya koyan eser. El-iktisad fil-i'tikad yani özet niteliğindeki kelam eseri. niyar İlim ilim e, onun ilimlerin ölçüsü dediğimiz daha çok ilim tasnifiyle alakalı eseri. makassü Felsefe felasife felsefeyi kendi başına öğreniyor. Okuyor, hiçbir hocadan yardım almadığını söylüyor ve iki yıllık bir süre içerisinde bütün e, tanıdığı, bildiği o döneme kadar işte okuduğu muhtemelen Farabi ve i̇dn Sina ve onların üzerinden Aristo ve e, Eflatun'u okuyor. Tehlif ettiğini, onları okuduğunu, e, tahsil ettiğini söylüyor. Makassudül Felasife bunun üzerine kalem alıyor. Teafütül Felsefeyi de artık felsefe eleştirisi seviyesine geldiğini bildirmek amacıyla filozofların tarzsızlıklarını göstermek adına kaleme alıyor. İhya-i Uluhmiddin, e, onun işte din ilimlerini ihya eden, yani fıkıh, hadis, ahlak, e, yine bir anlamda e, akaid e, ilimlerini ihya eden eseri, yeniden birizden eseri, Kimya-i Saadet, yine nefsle alakalı, psikolojiyle alakalı Mizanul Mizan-ül Amel, El-Münqizminaddelal, otobiyografisi, meşhur otobiyografisi, bizim bugünkü dersimizin de ana kaynağı bu. El-Münqizminaddelal, içine düştüğü entelektüel krizi ve ta çocuk yaştan, ergenlik döneminde hakikat arayışı içerisinde olan bir kişi olduğunu anlattığı, kendi otobiyografisi, düzenli ve edebi bir şekilde yazılmış bir eser. El Mustasfa isimli eseri var. O meşhur eserleri bunlar. Evet arkadaşlar, biz hakikat arayışını aslında konuştuk. Burada önemli nokta şu, kelamcılar, filozoflar, batiniler ve sufiler. Bu dördünün kendi döneminde hakikati aradığını söylüyor, gazali. Ve sırasıyla onların neler yaptığını anlatıyor. Burada slide'da var zaten, biz de onu konuştuk. Helamcıları eleştiriyor, batınliliği eleştiriyor, filozofları eleştiriyor. Nihayetinde tasavvufta karar kılıyor. Kendi hayatında da bunu tecrübe ediyor bizzat. Yani yaşadığı o popüler hayatı terk ederek inziva hayatına çekilmesiyle vesaire. E, filozofları eleştirisindeki işte o 20 meselenin üçü burada bakın alem ezelidir, Allah kümel bilir tikelleri bilmez, ahiret hayatı maddi değil, ruhani bütlük bunlarda filozofları tekfir ediyor bunun dışındaki konularda onların bidate düştüğünü söylüyor batıniliğe dair e, eleştirileri yine o e, dahil batıniliğe isim var e, imama tabi olmanın doğru bir şey olduğunu ama imamın Onların bahsettiği imam olmadığını peygamberimizin ve Kur'an'ın vahyinin e, Müslümanları gerçek anlamda hakikate ulaştıracak e, noktalar olduğunu söylüyor. Bunun dışında e, bir şey yok. Evet, burada dersimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi sizin sorularınızı ya da değerlendirmelerinizi alabiliriz. Buyurun. Hocam ben şey yapabilir miyim? Tabi. Tabi. Böyle mi gidiyoruz? Değil, ha tamam. istediğiniz gibi el tamam, kaldırsınız konuşabilirsiniz. Yani sıkıntı değil. Hani el kaldırmadım ama hocam kusura bakmayın. Tamam. Ne hocam, şöyle bir fikir hem yani Zaki'ye gibi zaten bir yerci dersimiz gitti ama şunu da demek istiyorum. Hı -hı. Şimdi hocam, eee o, o dönemde ve Gazali'nin İslami ilimleri, hımm, -hı. felsefeyi aslında Gazali bir bakıyor ki yanlış. Ya şunu demek istiyorum hocam. Şimdi ben tasavvuf öğrencisiyim. Yani tasavvuftan yüksek yapıyorum. Burada hmm. işte Gazali işte tasavvufu işte hani şey yaptı, onu seçti, onunla hani onu tercih etti gibisinden. Aa çok iyi o zaman işte felsefe yapan günümüzdeki insanlar e, kelamcılar bunlar işte yanlış yola gibi bir algı var. Yani sanki tasavvufu seçtiği zaman e, o bir şeymiş gibi. Yani o dönemdeki ha. tasavvuf hocam Evet. E, şunu istiyorum. O dönemdeki tasavvuf biliyorsunuz muhatibiyi, kelebasiyi, kuşeyiri evet. bunlar var yani. Bunlar evet. hocam aslında bir ortaya bir felsefe koyuyor. Evet. Aslında Gazali bence hocam buradaki tasavvufu seçmesinin nedeni evet. e, şunu şunu diyeceğim hocam. Şimdi hem hani dedik ya tasavvuf biz nasıl algılıyoruz işte ahlaki boyut, irfanî boyut. E, fıkıhta da vardı bunlar. Fıkıhta da evet. zaten aslında fıkıh dediğimiz şeydi de bunu kapsayan. Fıkıh zaten evet. büyük bir şekilde buydu. Evet. E, Evet, kelamda da vardı zaten bu tür boyda tefsir de zaten vardı hadis de zaten vardı Hz peygamberin hayatını bilmiyor muydu Gazali ki evet. onun az yediğini az uyuduğunu vesaire yani aslında burada Gazali'nin tasavvufu e, neden tercih ettiğini evet, ben de munkızda okudum ama evet. şunu söyle, söylemek istiyorum aslında İslam bize bir fel diyor ki yani bir ortaya çıkıyor İslam ve bize en büyük bir felsefe ortaya koyuyor i̇şte, evet. diyor ki ne hangi felsefe hikmet felsefesini ortaya koyuyordu. Bu daha önceki hiçbir medeniyette yoktu. Bu İslam'la evet. birlikte geldi. Aslında bence Gazali burada e, bu hikmet felsefesini gördüğü için tasavvuf diyor. Yani şu günümüzdeki tasavvufu asla kastetmiyor. Çünkü kastetse zaten o fıkıhta da vardı, kelamda da vardı, tefsirde de vardı. Oradaki bence benim bence en önemli tasavvuf demesinin en önemli sebebi çünkü Kelebazî evet şehri, muhasebeyi, bunlar bir felsefe ortaya koyuyordu. Gazali de bunu e, gördüğü için ve İslam'ı oturtturdu. Biz bir şeyi, bizim en büyük desteğimiz nedir? Felsefedir. Ya yani Biz bir şeyi oturtmak için e, bizim en büyük direğimiz felsefedir. Şimdi baktı ki Gazali Bizim oturup felsefede bir problem var. Bu yüzden geriye döndü ve felsefelerini yani İslam'ın asıl felsefesini ortaya koyarak tasavvuf dedi. Tasavvuf en büyük şu an İslami felsefedir aslında. Peki neden böyle bir kriz yaşandı bence? Çünkü e, Farabi ve İbn Sina Aristoya dayandırıyordu hocam temellerini. Ama bu Gazali'nin adı İslam'a dayandırarak bir felsefe ortaya koydu diye düşünüyorum. Yani bu da benim hani gözlemim gibi bir şey. Hehehe. Yani, <gülüyor> <gülüyor> Yani değerlendirmelerin tabi e, doğru kendi açından e, ya da belli noktalar açısından ama şunu e, es geçmemek lazım. Hani Gazali e, işte o bahsettiğim Muansil ve şehri gibi tasavvüclerin, e, sufilerin eserleriyle tanıştıktan sonra daha çok bu krize girmiş bu krizi. E, o ayret odaklı hayattan ve işte maldan, mülkten, aileden, makamdan vesaire ayrılarak hani tecrübi ve pratik bir İslam hayatının yaşamanın gerekliliğini hem de o yoğun nazari ortamda bulunurken tam da bir otoriteyken bunu hissettiği için e, muhtemelen o eserlerin de önemli etkisiyle bunu yaşıyor. Tabii e, o eserlerde anlatılan tasavvuf şu an bizim hani bir disiplin olarak ele aldığımız tasavvuf mu? E, tabii ki değil. Ya da e, işte tekkelerde zaviyelerde yaşanan tasavvuf mu? Belki bir nebze öyle ama tamamen öyle değil. Bu e, sanki kişinin kendi entelektüel e, ya da manevi inşasını e, hani yıkılmış olarak, e, zihninde her şey yıkılmış olarak varken e, bütün bilgilerini harcayarak e, şüpheyle kaybettikten sonra işte bütün hani manevi değerlerini belki iman noktasında bile e, sarsarak da ne yapıyor? Yeniden e, inşa etmeye çalışıyor. E, ve tamamen e, sağlam bir temele oturttuğunu düşünerek bunu e, ilan ediyor. Yani Allah benim kalbime diyor bir nur göndermeseydi. Bu, bu da çok önemli bir şey. Bu nasıl bir nur? Ne, ne kastetti? Ee, yine onun içini açık bilmiyoruz. Yani çok da bir şey bahsetmiyor. Aynen. Ee, kalbime attı bir nurla diyor. Nur kavramını kullanması işte aydınlanmasıyla alakalı. Aydınlandım, şüphelerinden kurtuldum ve e, artık hani gerçeğin, hakikatin bu olduğunu anladım. Yani şunu demek istiyor. E, ben ne kadar akılla, kelamla, felsefeyle uğraşmış olsam da Onlarla hakikat arayışına çıkmış olsam da bir türlü şüphelerim, kaygılarım gitmedi. Şüphelerimi, kaygılarımı gideren tek şey kalbime gelen Allah'ın nuru idi. Şimdi bu ne oluyor? Keşf oluyor değil mi? Bir feyiz oluyor, yani bir sezgi oluyor bir anlamda. Metot olarak dolayısıyla hakikate hangi yolla ulaştığını bize ilan etmiş oluyor Gazali hani bugün tasavvufun bize bildirdiği işte keşf yoluyla hakikate ulaşmış olduğumuzu söylüyor. Şey. Yani, yani dolayı... bence bu, hocam burada işte benim de benim de iddiam da o işte hikmet Hı -hı. felsefesi. Yani aslında evet, Gazali evet. burada hikmet felsefesine oraya. Ben mesela Kuşey'i okudum, e, muhasebeyi okudum hocam. Orada aslında hani böyle bir şeyden bahsedin ama onların hepsi şunu bahsediyor. Şundan bahsediyor. Ayrı bir felsefeden bahsediyor. Bence Hı -hı. oradan etkilenmiş. Çünkü şey dedi ama da var işte amel nedir niyet nedir mesela Kuşeyri'nin anlattığı şey hani ekstra evet. ekstra farklı bir şey wow denilen bir bilgi değil ama orada bir felsefeden bir iddiadan İslam'ın bir iddiasından bahsediyor bu da işte hiçmet felsefesi Gazali bu, bunu Tabii. bence keşfetti. Yine şu var yani e, vahiy temelli hani İslam'ın yani temel esas alarak e, Sonrasında, bu krizden çıktıktan sonra ne yapıyor? İlk işi İhya-i Uluhmiddin'i kaleme aldı. Mesela. Evet. İhya-i nasıl bir eser baktığımızda tamamen vahiy ve sünnet üzerine, temelleri üzerine inşa etmiş evet. din ilimleri. Yani çok bir tasavvuf hani görmüyorsun. Belki Aynen. bir anlamda bir noktalar da var ama daha çok din ilimleri var. içinde. kelam var, fıkıh var. Yani bu anlamda seni haklı kılıyor bir e, hikmet felsefesini e, aslında yaşamış oluyor, onu inşa evet. etmiş oluyor. Yoksa bugün hani e, bazı tasavvuf e, çevrelerinin perspektifinden bakıp Gazali işte kelama baktı, bir şey göremedi, felsefeye baktı, bir şey göremedi. En sonunda doğru yolun tasavvuf olduğunu e, söyledi ve tasavvuf seyrisülük yoluna girdi e, ve doğru olan da budur diye bir şey yok tabii böyle bir şey değil bu iş çok daha farklı çünkü ortaya koyduğu eserden bir bakıyoruz ki her için içinde fıkıh var kelam var hadis var ahlak var değil mi tasavvuf var ve akayit var dolayısıyla yine bir yöntem olarak hani istidlal de var vahide var keşf de var bütün o yöntemleri yine sonraki eserlerinde kullanıyorum aksi Aynen. takdirde sadece nefis tezkiyesi yapmakla geçen bir e, hani, ömrü Aynen. olması gerekirdi ama öyle bir yola girmiyor. Yalnız Aynen. dikkati şuraya çekiyor, İslam öyle sadece nazari olarak e, tüketilebilecek ya da yaşanabilecek bir hayat e, insana sunmuyor. Kur'an'ı okuduğumda hani e, onun gördüğü her şeyin fiil üzerinden tanımlanması, kavramların hep fiil halinde olması çok önemli bir şey. Hocam zaten yani. bizim de temel iddiamız bu değil mi? Bizim felsefemizdi, evet. evet, amellerimizdi, felsefemiz işte. Hocam evet, ben e en soru demek istiyorum. Felsefe Hı. olmadan asla hiçbir şey olmaz. Yani bugün bunu iddia ediyorum. Yani ben bir tasavvufcu olarak Doğru. felsefe her şeyin Doğru. felsefesi. Doğru. Yani siz Hı. biraz felsefecisiniz, felsefe Hı. filozof, hani felsefe dalında olduğunuz için değil. Gerçekten öyle. Felsefe olmadan asla bir şey olmaz. Bu en büyük işte. İddia. Benim dinim zaten benim felsefesi bu. Yani Yahudi'nin dininde bu felsefe yok. Amellerimiz bizim zaten, e, bizi öbür dünyaya götürecek bir şey dediğiniz Aynen. gibi. Tabii yani e, kavramsal düşünme, hani felsefenin e, Yunan felsefesi açısından baktığınızda, e, e, kavramsal düşünme olmazsa olmaz. Bir şeyi inşa etmek için kavramları sizin üretmeniz lazım. Bunu, felsefe kavramı vurguladığı zaman onun üzerine bir bina inşa ediyorsunuz. Yani bir plan gibi, bir taslak gibi. Taslağı yapmadan hiçbir şey üretemiyorsunuz. Dolayısıyla Aynen. felsefe sizin o zihninizdeki taslağı, o kavramı üretmeniz için e, düşünme faaliyetinin kendisi. Bu çok üst düzey bir şey. Yani insanın yapabileceği en üst düzey şey bu. E, siz olguları mesela felsefeyle anlayabilirsiniz, görebilirsiniz. O olguların içerisindeki sistematiği felsefeyle çözümleyebilirsiniz. Daha sonra işte Kur'an'a dini bilgiye döndüğümüzde de bunu orada da teyit edebilirsiniz. Aynen öyle. Yoksa mantığımız şu değil. Yani Kur'an'da bu kavram var veya Kur'an bize bunu söylemiş, o zaman e, olguları Kur'an'a uyduralım e, şeklinde bir böyle uğraş değil bu. Yani elsefe nedir? Dışarıya bakıyor. Akıl önce dışarıyı görüyor. E, projeksiyonu doğaya çeviriyor. Olgulara çeviriyor. Sonra insanın iç dünyasına çeviriyor. Orada ne gördüyse onu sistematize ediyor kavramsal anlamda. Sonra Kur'an'a da baktığında o sistematiği Kur'an'da da görüyor. Aynen. O zaman teyit ettiriyor. Aynen hocam. Yani sistem böyle olması lazım. Yani Kur'an'dakini, işte, olguları Kur'an'a uydurmak yerine Olguları okuyup Kur'an'da da bunu görmek, teyit etmek. Yani Aynen benimle kafama şu an daha iyi oturdu o sistem. Evet. evet. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Evet başka değerlendirme var mı arkadaşlar? Hocam ben bir şey daha söylemek istiyorum. Daha. Tabii Uğur. Hocam şimdi felsefe her şeyi dedik. Ee, şimdi şöyle bir soru aklıma geldi. Felsefenin hakikati düşünmek midir yoksa sorgulamak midir? Her ikisi de yani sorgu sorular olmadan zaten düşünemiyorsun. Hocam düşün bir bizim... bisiklet sürdüğünü düşün. Olur. Ee, bisikleti hareket ettiren tekerlerin dönmesi mi yoksa pedalı çevirmen mi? <gülüyor> <gülüyor> Zarsın hocam. Kur'an-ı Kerim'de diyor akletmek hem sorgulamak evet. hem düşünmek ikisinde birlikte e barındılar. Yani, sorularınız Aklet. olmazsa düşünmezsiniz. Hani çok basit bunun cevabı. Sorunuz yoksa. Düşünmenize gerek yok. Sorunuz varsa mecburen düşünürsünüz. Probleminiz varsa düşünürsünüz. Çözmek için uğraşırsınız. Ama probleminiz yoksa düşünmezsiniz. Yani. Değil Hocam mi? Hocam böyle, böyle bazı kavramlar var ki öyle bazı olaylar var ki yani insan dilimize e, düşünmek ve dile getirmek bile bir e, şey olur. Mesela sahabe efendimiz e, Efendimiz'e gidiyorlar Ya hı. Resulallah aklımıza öyle şeyler var ki soramıyoruz. Ee, Efendimize hmm. diyor ki bu da e, imanın cüz'i e, şeyidir. E, hmm. olaydır. Hani düşünmek şu anda insanlar diyor ki İslam adına düşünmek acaba nasıl düşünmek? Yani Allah'ın varlığını düşünmek e, insanların nezdinde acaba diyor ki Allah var mıdır ya da yok mudur? Gibi hmm. düşünce olay oluyor. Yani felsefeyi yok sayıyorlar bazen. Hmm. E, Bilmiyorum. Yani felsefe felsefe, bu, evet şöyle, uğur, felsefe hiçbir soruyu sormaktan çekinmez. Ee, her hakikati tartışmaya açar. Felsefe de yani sizin tartıştığınız meseleler, sorguladığınız meseleler e, böyle inanç boyutuyla e, değerlendirilmemeli. İnancı esas alarak, temel alarak felsefe yapayım ya da yapmayım, bunu sorayım ya da sormayayım şeklinde bir çıkış noktası yok felsefe'de. felsefe. Tanrı var mıdır? Bunu da tabii ki e, tartışır yani. E, bunu tartışırken zarar bu olmaya oldu, çalışır. Rasyonel bir yöntem kullanır. E, Dolayısıyla ya acaba Tanrı var mıdır sorusunu sormam, beni günaha sokar mı diye bir düşünceye girdiğin an zaten felsefe yapamazsın. Örümde felsefeyle kelam arasında fel felsefeyle kelam e, kelam var çünkü var e, arkadaşın dediği kelam var felsefe evet. olmaz zaten ben evet. kelamdan bir farkı kalmaz evet yani kelamda ne diyorsun tanrı vardır kanıtları şunlardır e, tanrı yok mu, var mıdır sorusunu soranlara karşı tanrı vardır savunmak kelamdır ama felsefe tanrı var mıdır sorusunu sorup Olabildiğince tutarlı cevaplar vermeye çalışıp bu soruyu tartışmak ve bu sorudan bir takım sonuçlar elde etmeye çalışmaktır yani felsefe. Yoksa Tanrı vardır'ı savunmak kelamın işi. Hani apologetik bir ilim olan kelam, savunmacıdır. Ama felsefe öyle değil. Felsefe yorumsaldır, yoruma dayalıdır ve tutarlılığı esas alır. Ee, olguları rasyonel olarak değerlendirilir. Dolayısıyla e, felsefe yapmak günah değildir, suç da değildir. Aklın belki de ihtiyaçlarından ve gereklerinden biridir. Ee, bunu yapmakta da bir beyis yok. Hani e, dini anlamda işte ya felsefe yapmanın hükmü nedir şeklinde bir takım ee, tartışmalar var biliyorsun felsefe din ilişkilerinde ee, İbn-i Rüşd işte bunları tartışıyor felsefe din ilişkisini en sonunda fıkhi anlamda dini anlamda ne diyor mesela dine felsefe yapmak e, vaciptir diyor değil mi <gülüyor> yani böyle bu tarz e, şeyi olanları kaygısı olanları rahatlatmak adına ya kardeşim felsefe yapmak vaciptir Bitti. Farzdır yani. Öyle diyor. Hı? Aynen. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Var mı başka soru ya da değerlendirme arkadaşlar? Tamam. Haftaya değil, sonraki hafta inşallah Fatih Toktaş Hoca ile beraber Profesör Doktor Fatih Toktaş Hoca ile e, Gazali'nin felsefe eleştirisini konuşacağız. Hocanın İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri isimli klasik yayınlarından çıkmış bir kitabı var. Bunu da söyleyeyim, eğer bilginiz varsa, vardır yoksa en azından edinebilirsiniz o kitabı. Hocam felsefe... tekrar edebilir misiniz? Çok özür dilerim. İslam Düşüncesinde Felsefe Eleştirileri. Fatih Toktaş hocanın klasik yayınlarından çıkan kitabı. Haftaya değil sonraki hafta inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağ olun hocam. Ona razı olsun tekrardan. Evet.